Çıkmıyorum bende. Kim gözükmüyor lan? Ben mi? Ha. Nasıl gözükmüyor lan? Yani. Ben yani Emel Tan dolayı mı? Aa çıkıcı gözüküyor. Şey Haydi bakalım. Mehmet ya acil. Hoş geldin. Sepanlar getirdin. Evet arkadaşlar. Oyuna yeni gelen. Top. Neydi? F miydi? F demiştik de müsterih miydi? F G Plus. Kullanmıyorlar biz. 2021 bu kadar bir örkenli, teknolojik bir araç Hadi çıkıyoruz beyler? Ey hadi o zaman Hadi o zaman Birer başlayalım şey Görmüşsün Ey hadi Her öndeki kimse çıksın artık Aa o da yazın Ha Bunu tartıda mı? konvoy ben çekiyorum bir şeyler oldu gene Sistem geldi Ama çito mu birisi Kapan ya <gülüyor> <gülüyor> aa su varmış bu yani. şeyin içinde hareket ediyor kabine interyöre koyduğumuz versiyona ait veya bir beta alabiliriz biz hiç bakmadım desem hemen şey yapalım mı M'ye basıyoruz ondan sonra efendime söyleyeyim tamam şöyle bir ne yapıyormuşum bayaya gidiyormuşuz kutuba. Tekrar hayırsın bakalım Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana bildireniz tabii. Umut burada mısın? Şeye şey geliyor. Ee, harita geliyor. haritayla da tap tuşuyla da gayet güzel oluyor. Büyütüyoruz, küçültüyoruz. Nasıl ya? Yolda giderken. Tabak bakmaya, tabii bak bak gelecek öyle. Taba bas şimdi. Taba her bastığında büyüyor, küçülüyor. Ben öyle söylüyorum ne Abi abi coach. Vallahi güzel olmuş. Yani kaza bela da yapma, yapmıyor. Burada duruyor, ne yapıyor? Duruyor. Ee, şey. Ne oldu? O kurallara uyuyorsun değil mi? Kurallara bizi giyiyoruz da ben adamım ben Doris'sin. Tam yarısına kadar gelmiştim. Bey ee, o zaman ceza kessene hemen ona. <gülüyor> Sinem efsane diyor. Hoş geldin Sinem. Efe Oto Kurtarma hangi serverdesiniz? Kardeşim serverde yani şimdi birazdan şey yapacak ve dolacak ya. Şu an 4 kişiyiz ama birazdan dolar diye tahmin Ama bir gün o ee, bir pomoyu yapacağım tabii. Ki. Enser hoş geldin. teşekkür ediyorum kardeşim. Yazın bu bu kardeşe bir ceza hatalı sonlamadan. Umut mu? Umut he. <gülüyor> hatalı sonlamadan yapmıştım buna diyorum. Bazen geleceğim sen de. Ya. Yok abi benim ödevim var. Tamam. Sağ. Ol. Yormuş, müzik çalıyor. Hadi baba. Baba mı? Oo, o zaman hadi baksın abi. Baba dur. Müşteri teslimatı zamanda istiyor. Işte, müzik çalıyor. Ben şu müziği kapatmam lazım ama şu anda. <gülüyor> abi biliyorum ki hani müziği de nasılsın <gülüyor> yani? Ben he ben gene kapatayım saat olduğu belli olmuyor. O diyor, "Ben diyor ya. Hani oyun Z tuşuna basınca evet, isim mi hani bastım, Oyundan gelen müzikleri Facebook telif atıyor mu? Evet, asla babacım böyle geçtim bu tarafa da aklını helal et ama sen de üzerim, üzerime geliyorum bir fren yap ya heh öyle olursun işte ha gitti ne oldu? <gülüyor> ya bu ön taraf kaçta gidiyor acaba bana biri söyleyebilir mi? Bir 90 Afiyet 90 işte. 84 oldu i̇şte bu şey ya. İyi böyle. Müşteri temsilatı şey söyleyemem. ya. Müşteri temsilatı <gülüyor> istiyor dediği gibi. Ceza yiyeceksin sen yiyeceksin. ne <gülüyor> oldu? Para öğretimi? Abi kesinlikle bende hilde olmaz. Ben hildeden nefret ederim. Ben oyunu kasarım abi. Ben bile bilmem ben. Bende abi. Ben hile ben bilmem ben. Nasıl yapıldığını da bilmem. Ya, e Valla billaha da yani gidin İzalın kızım. kalır Oyunum var benim ben hile nasıl yaptım daha hiç bilmiyorum Tehiliyetimde bir tane ceza puanı biliyorum Abi ben arhadayım 110 çıkıyorum Geleceğim şimdi ben birazdan Aslı ya Sizin kaç ton hepimizde aynı Abi, yok Ben buraya, şu an 70'e şey düştüm Buraya geçmeydin çok Yani çok iyiydi tık. Geçtim bari bas 60'a kadar kadar düşündüm Evet Bu arada Açık beteye geldi arkadaşlar yeni dam bugün DTS'inki de açık beteye geçti <gülüyor> eminim artık inşallah kısa sürede resmi mutlak değil de tam sürüm gelmiş. İnanmıyorsan eğer yayını var mı bilmiyorum ben, benim yerim diye... orada ee, bir izlet de bir görsün abi adam da. Teknolojik adam ya, adam alıyor, öte, ne yapacak, çekiyor, takıyor, çıkartıyor. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? E ECS gelecek arkadaşlar. Az önce Hakan bana bir şey gösterdi. Yani toplumda 3.5 alttım yani, o derece. Evet. Evet. Yani onu gördüm ya, tamam artık, kim ne derse desin, o gelecek oyuna yani. Volkan Topçu geliyor arkadaşlar, otobüsçi geliyor. Kim demiş? Yani kim demiş? Otobüs kullanan tır kullanamaz. Bak bir alan böyle tırcı yaparız. Bak diyor Ya, ha. ıslak. Hanım, hanım, adam. Jet git, o net red git. Jet red git dimi? Türcü Çağlar, Retgit. Türcü Çağlar Retgit işte. Tır, tır, çağlar, red Çağlar bir tırda bir otobüste Mercedes'ten aldılar bu kamerayı. Allah'ım, oğlum ne yaptı. Evet, evet oyuncuyuz biz de. Geçiyor arkadaşlar. Bak, bak. Ne diyor ki? Kaç tek? Ben yerimi alayım diye bastım öyle yani yanlış olmadı Baksın yerimi mi verdim şimdi? Valla yerime yetmiştik. geçeceğim Bak yoksa ceza yiyeceksin şimdi firmadan Paranı kesin içinden 90 mi yani şu anda Aslında bayağı yol gideriz sana söyleyeyim ben Yol gideriz milyon milyon Bir milyon bir devirelim istiyorsan var mısın? Ha, ne var mısın? Bir milyon ne olacak? Bir milyon kilometre ne olacak ya? Kino baksana ben hiç ses Ne <gülüyor> mi olacak? Bir milyon kilometre Bir müşter karışım tırımı yaptım. Motoru alıp geliyorum ben. Yavaşlıyorum baba. Ben odaya girdim. Ya o yani geldim. yani umut tabii yani her zamanki gibi memte gözükmüyor sağ olun. Şimdi yükü teste gidiyoruz. şöyle aranız. Böyle benim değil zaten. Zaten öyle de gitmiyoruz yani. Şu an öyle gidemeyiz tek, teker, tek teker. Daha Ya aradığın aga biliyor para verdik bu aracı. Yapılır mı teknik Evet Pro Vetor aleykümselam hoş geldin ya. Evet arkadaşlar bu akşam e T2'ye Beta açık beta geldi. Çok sevindik. Ayrıca oyuncu Sınvoncu ekibi Hakan kardeşim e, Volkan toplu kardeşimle Şu anda tır sürüyor Yani otobüs türüyle tırcı yaptık bak <gülüyor> Valla Hakan yaptık Gireceğim dedi başka bir şey demedi Sağ olsun yani abimiz bizi kırmadı Konseptine Yani uydurdu biraz konseptini Ama bence güzel oldu Hoş oldu şu sürekli an sürekli. sen videodasın değil mi? Şey Volkan abi Güzel abi onları Aynen aynen Veriyor artık Gördüm ben sizi Şu an geliyorum abi Girdim ben odaya F-MAX gelmez arkadaşlar ya F-MAX gelmez çünkü zaten F-MAX'ı kere Almanya'yı da tır olarak kabul etmiyor ki adamlar. Kamyon diyorlar ona. E Bunlar da kamyon. Dilek. Dilek bulur. Bulur kim ya? Abdül abi. Abdülkadir e. değil mi? Evet. Doğru bulur. Evet. Umut'tan evet. uzak durur diyor da. Burak şu iyi akşamlar. O da değil. Sağ olasın. Hayır yani Abdülkadir Dilek bulur diyeydi. Adı da şimdi Dilek bulur diye çıktı da onun için Bir de yorum kaldırdı yeri şimdi bakalım. Abi ben 85'te sabit gideyim ben önde. Allah burada geldim. Bas. Bas o zaman. Biraz bas. Çık. Çık da iyi. Ben. Sende 90'lı sınırı var mı? Oynan içten hız sabitlemeyi kaldıraydı teşke. Zengeldeci. Cezapuanın bile yok, mazerarım oluyor. Ama şu an ince yok. <gülüyor> <gülüyor> <Burada gülüyor> böyle önünde mesafe akan boyun gerçekten mükemmel oluyor ya Değil mi? aynen öyle olacak abi ne, ne yavaş böyle tek böyle aranda da bir mesafe olacak çok güzel görünüyor hele 8 kamerasında mükemmel görünüyor 300 kilo. Uh-huh. kaç kilometre git git bitmiyorlar 350 km Aa, Sen yanlış mı olma bu sanki 300 kilometre bakayım. Abi yavaşla. Abi 750 kilometre mi Dıştan gösterelim hemen. Makineyi dıştan gösterelim hemen. Aha da böyle de bir şey. Dur yavaş. Gelmez <gülüyor> ya. Abi dıştan Abi dıştan çok büyük bir şey oluyor. Sıkıntı oluyor benim için ya. Abi bu bu. Arkadaşlar. Abi, dam. FG. Oha. Hıy. Abi ben o reflektörü gördüm mü? Ben o reflektörü gördüm mü acaba? Ben o reflektörü... Abi önüme ben, ben bakıyorum. Onu nasıl görürüm? Tamam, abi yaptığını ben de mi? Arabanın önünü göster dedim. Yürü dön. Gidiyorduk Gidiyorduk İlk bir kez daha ne zaman olacak? Yok canım ağzına hayırlı açık kıza olmasın zaten bir geç kaldı Para da kazanamayacağım bir şey değil Bu değil benim araba yavuldu Yani 2021 şey 21 model araba Cihan Çalık hoş geldin Ahoooo İnan Çalık pardon Cihan e, araba güzel La ne oldu? Neye doğruyorsunuz? Ben freni birazcık freni şey yapacağım ben, abi. Ben yok arabada ya. Ben o zaman birazcık yakacağım abi. Ben biraz bir yakıt yakıyorum o zaman. Siz belli birazcık ihtiyar ihtiyar. Yani arka tarafta tahıl galiba. Abi yok o değil canım bir dakika hız. Ya yani lan frenler. Ha, frenleme, frenleme şiddeti sağa doğru muydu, sola doğru muydu ya? Sağda sağ. sert oluyor abi. Benimki en sertti. Yani. 40 tüyo, değil mi? Sağ çekersen şiddetli oluyor yani tutuyor. Aynı. Sağ sert, sol. Abi ben valla 120 130 gidiyorum Allah ne verdiyse. Yok. Ben şimdi sizin olduğunuz yere koşanıyorum alıyorum zaman. Al bunu Gel hadi gel. Doksan'a gel sabit dedim hadi gel. Nereye gidelim bakalım? Ben abi. de trip atarsın zaten. Atma trip hadi bekliyorum 90'dayım gel. Ben. Ben gerçeğini almaya bakacağım işte. Araştırıyorum. Yani oyundan gördüğüm kadarıyla. Paranda varsa kardeş şunları. Durma, halletme ya. Oğuz hoş geldin. Ha bir tane daha manyak geldin. Parandağın MP5'i aldık. Yani MP5'de aldık. Yaparak tabii ki... Yani aralarında... Hadi gidiyorsun. Aha, gördüm ben. Dur. dur. Dur, dur, dur. Yolu kaçırıyordum az daha, dur. Ya, arkadaş sen sanki hiç çarpmıyorsun sağa sola. Hicali, bekleme yapma. Hadi canım benim. Görüşürüz, olur. Abdül. Abi Türkiye, İtalya ne olur mu? Nasıl ne olur lan? Ne olmuş ki ona Aman, maçtan, muçtan ben anlamam, bana ne ya? yani, yanlış anlaman, yani yanlış anlamam, yani yanlış anlamam ama dostlar, bir topun peşine hura, uğraya hura, hura, buraya bir takım insan koşuyor. Ben bir zemim alamıyorum bundan yani. yani siz alırsınız Yo, yani, ben orası ağırıdır yani. yani. Yo, ben de size yapayım, maçı. Maçı ben de size yapayım. Ben bayılıyorum. Eyvallah izle izle. İzle. Dikkat Hoş geldin. Kalın. Hoş geldin. Kalın ben geldim abi abi. Kalın sesli abinin ismi oyuncu diz ekibinin korucusu Hakan Terzi. Oyuncu diz mod yazarından. Geldim abi. Oyuncu diz modu yazarsan şeye Facebook'ta görürsün. Beni görürsün canlı kanal. Hani abi siz yoksunuz piyasada, ben 90-90 gidiyorum, şimvinden şimvinden. Baksan baksan mı, şiner şiner mi? Şimvinden şimvinden mi diyorlardım, ne diyorlardım? Yavaş Karış, dersen laksam, Laks, lanzam, lanzam. Ama hızlıysa, şiner şiner. Ha Lari. şinev şinev, ne diyeceğiz ona şimdi? Maksam maksam. Lanzam şinev, şinev Lanzam, yavaş lanzam. Lavzam Bazımdan siz kapı bir şeyler ya Kaçılmayın bak Almanca Almanca Abi ben daha yeni gördüm ben orta. Almanca dikkatimi çekmiyor Abi Abi, Yani Almanca bilmek çok Yani çok ulaşmaya gerekti Yani her havuzun dediğin zaman zaten bir şey olmuş olursun. Yani Almanca bilmek <gülüyor> Asta beşiktaşlı ya. Hoş Bak birisi de söylüyor match şön an... flanksman ne demek? Banks flanksman var. Çekemiyorum ki. Flanksman. Lak Langs... o flanksman ya bir şey şeyi videoda <gülüyor> da Günde bayı da al, unutmayalım. Al. O ne demek lan? Arkadaş. Bizim chatte olduğunlar hep Almanca. <gülüyor> Selami Selamikaya Harusu, Cihan Çalık, Murat, Gümüşür, Semre. Aga be. Yorga ne yapma ok. Benim <gülüyor> birader de Almanya'da hava verdi arkadaşlar. Gene vurdum baba. Ya Nicaedir. abi o tırma affedilmesin ya. Vallahi ya. Biliyorum canım benim o muhabbeti Oğuz. İstiyorsan yani anlatayım ben. Demel İlgintiri'ye gideceğim ama orada nasıl anlaşacağım demiş. Ona demişler ki her yani her cümlenin sonuna in koy yani anlaşırsın demişler. Bu İngiltere'ye gitmiş tabi, uçaktan inmiş Çok hani sık yorulmuş ya. Ben <gülüyor> orada bir kafeye girmiş. La garson, bana bir bak ink. Garson geliyor bakıyor. Bana bir çay ver ink. Yani garson çayı getiriyor veriyor. Daha sonra, la şu an ben yani diyor ki ben ne güzel bak İngilizce bak konuşuyorum ink diyor tamam mı? Ondan sonra garson diyor ki ben diyor Türk olmayalım diyor sen bokça içerdin diyor. <gülüyor> Aynen yani, yani. <yani> doğru, <gülüyor> doğru söylemiş. Yani. Bak yani. saat iyi. geç kalmışız. Yani. Yani. Evet dokuz saat geç Mutlaka, selam, hoş geldin. Aynen ondan oldu. Gündüz gece da ya, benim aklıma gelmedi ya. Söyleyecektim be. Ama Değil canım. mi? O ceza yiyecektim. İlk sahibi etmemiştim. kimse o ceza yiyecektim. Ben yetişemedim Hemen ya. Top, Hemen laf sok zaten. Hemen laf sok zaten kardeş. Yani o, o temelin o muhabbeti gerçekten çok komik ya. Şey, yani o garsonun verdiği tepki Gecikmeli Diyor <gülüyor> kılın da alalım Devam ettim. <edelim>. dedim <gülüyor> Boyuncuz biz ekibinin komedyeni olarak kendimi işe alıyorum diyor <gülüyor> Sen boyuncuz bizin komedyeni Manyağısın sen manyağın Aleyküm hmm. selam Oğuz Hoş geldin Evet, ne yapıyoruz? Hadi beyler, siz de gelin bakalım. Arkadaşlar bu multiplayer'de trafik nasıl oldu? Yeni mi çıktı? Evet, ye evet yeni çıktı. Basmadan durmayın. Ha siz mi geldiniz? Pardon ya. Aa daha yeni ben mi gel geliyorsunuz siz? Ay. Aga be, bunlar daha yeni geliyor. Geçi oradan da bir yokumuzu bırakalım bak. Cezayı tay yiyeceğim bizdeyim. Dur. Çıkayım oradan. Dur haydi gelin hadi. tamam bundan sonra anca beraber ben, ben şuradan bir git bakayım vurma hemen bana... bak, vallaha vurdu ya. vallaha Valla, ya. yapayız dek ayıp ya. sana ya. bu araba trilyon kardeşim ödeyemezsin ya kör nokta <gülüyor> şeyinden görmedim mi abi onu yok öteki araç gelirse onda kör nokta var bak kapısında şey var cam var harbi bunda da cam vardı bakayım yokmuş evet, bu. Bu, e, bu konu biraz daha gelişmiş kardeşim. Torino'ya gidelim mi? 20 ton fren balatası. 1747 kilometre. Torino eski yerde değil mi İtalya'da oldu. Evet, İtalya'da. Aa. bana mükemmel dedi yalnız ha. Ben biraz kısa bir yolu e, e, ya. yani yok mu aldı? Bars, Barcelona var. Yani 904 kilometre. Şöyle beksüzlük yok mu? 796 var. İster misin canım? Soya Le havle dört kilometre var. Abi Niye? Ya. Yapma park edip park edip. Eğlenceli olma o park, park evet. hmm? Dirwindir ediyoruz ya. Hmm. Ha, eğlenceli olma hmm. Abdullah sen, Dost sen yok mu? Hadi aldım iş o zaman. Nerede abla? abi? Yan dayım abi. Lan sana kendine. Allah <gülüyor> sen ne yapmasın. Neyse ben ben, ben işi aldım ama bir RF'yi çekecek. Çekiyor zırhla ediyor. Fakülenin de var. Fakülenin de çıkar ol. Fakülenin de Fark yoklar, Evet. So, Fakülenin gözü kör yani. olsun diyorsun. He? Aynen. Niye lan? Öyle deme. Ooo. Oh. Bırak, şimdi bırakıyorum ama. Abdullah bana bir yol tarifi versene, şurayı en köşeye verme çünkü. Volkan abi, evet. orayı açarsanız. Abi, Böyle yetenizi açarsanız. aldınız mı siz bu arada? Sevilla'ya verdi beni lan. Sevilla ne alaka? Ben yükü hemen bıraktım ya. He? Bunu. Nereye gidiyoruz abi? Yav nasıl bulamadım o abinin ben sana link atayım dur ya. Bak seni bulamıyorlar arkan kardeşim Neyi bulamıyorlar ya? Aman abi şey. O büyük bıraktığınız yerde işte İkinem köşeye vermiş Sizin içinizden geçebiliyor mu? Geçebiliyosun hafıgeye Aynadan göremiyorum arkasını şimdi çekelim Ah Anlaşsana Attığın link'e git Hakan ah, beyler oradan bak Bakın abi biraz ileri gidebiliyonmu Bir dakika Sen ne abim Ne olmuş bura? Karışmış ortalık Süren trafik yoktu nasıl güncelleme yapmamız gerekiyor ki barış yani güncelleme yapmana gerek yok yani bu trafiği aç kapatabiliyorsunuz zaten. Abdullah bi yol tarif versen oraya gel gel. Abi ben ben bir şey değil mi ben yükü almamışım. Bana buraya verdik. Asa almamıştın. E aldık. Şimdi aldık. Siz e, aldınız. Aldım. da, Siz aldınız da babalar ben almadım. Babalar nasıl oldu ya? Şey abi, Dur, dur, dur, dur. Ben sadece listeden aldım yani. Ben oraya bir işaret atayım bakalım. Ek, Ekzomar, bak. Oma. Oh, 146 kilometre. Ne yaptın Oma oh, oh, ya? abi senin? O kadar mı gittiniz ya? Kanal abi şeyler demiyor. Ohan abi ne işler peşindesin canım benim? Abi hayran. <gülüyor> ne? Ben değilim o ya. O volkan o volkan. Niye? Neyi beceremiyor ya? Yani ghost goca otobüsü süren volkan topçu ufacık bir tırı mı kullanamayacak oh. şimdi? GTR F9 <gülüyor> mu yapıyorduk lan? Ha, tamam, okey. Yük piyasası. Bunda ortalara ben dolaydı keşke iyiydi ya. Tamam da ben yükü almışım ama. Mev... yani o mevcut işliyor be. 24 ton, doğru, tamam. Eee bu hani sırf navigasyonu niye açmıyor bende peki? Aga yani biz şu anda senin yükünü aldık bizde şu anda GPS açıp yol açıp E iyi e, tamam sen e, çıkalım o zaman hadi Nereye? nereye? Ahmet Özkan genç geldim oyuncuyuz bize abi <gülüyor> Hoş geldin abi, abi işte az önce olan ilk attım ya Faro Faro'ya evet, gidiyorum abi Faro'ya gidiyorum değil mi sen? aha hı fara fara Tamam almış işte yüklen. Bendek yük doğru yani Ama ne ve Yani Donlu boy Ne olacak İşe mi oldu Yoo Ya çizdin çizdin Man Bir dakika açtık. Bir... ama. Bir... Bir... Bir dakika ya. Evet abi. Ben... Almadım abi. Ben enter. Ben valla direkt enter yaptım baba. Bir Evet alınıyor. Onun yanına gidiyorsun. direkt yani enter'a basıyorsun. Alıyor Zaten direkt direk bak. Tamam. Tamam abi. Şimdi gelmişim. Gidisin nerede Navigasyon geldi şimdi. Fede yok mu burada? kimin dedi. Aslında bakarsan sonucu şey, şey senin sürücüsü. Evet. Vay, volkonav nereye gitti? Vallahi vallahi cama sok cama sokuyorduk şey yazda da. Aldım her bu dorse makasa bak yapar. Daha de keyfine gireyim. Hadi çıkıyoruz mu? Hadi bakalım. Neo, MTA? nedir o? Nasıl bir oyun o? Simülasyon mu? MTA Yok, MTA simülasyon değil GTA ya. GTA'nın en ilk eski versiyonlarından. Bir GTA tane. San Andreas'in multiplayer hali. Ya bilmiyorum ben fazla öyle oyun şey yapmıyorum da GTA 5'tersen GTA 5 oynarım. Hadi babalar hadi. Bırakalım gayret. Dur kardaş dur ben geçeyim. Bir tadı bu sahine siyahlık mu? Lan ne edeyizsün? Evet abi. Komisyon yok baba Gör... Onu görmedim baba Çöförsün abi sen eksik olan neymiş? Müzik yok evet bilerek açmadım Çünkü youtube'a koyacağım Lan ne yapıyorsun sen Abi dönecekti ama işte Gıçın da ben varım yani Dorsis'in tekerleğindeyken nasıl? ben dönmek istiyor ama Olmaz ki Taz keseceksin abi Hıh? Taz keseceksin tamam, yolu yok kaçıyor vah vah vah Nasıl geçeceksin yolu kaçıyor, ha, ha. Nasıl geçeceksin? Yol kaçıyor. güzel Abla arkadan sen, geliyormuş ya Sen ha. benim önümden git bakalım ben şimdi göreceğim seni ne Arkadan ben geliyorum ben bakarım abi Tamam çünkü bu yaptığın ilk değil yani. Yani otobüse de gördük sizi Kim abi? aa ne oldu orada? O öyle yani, yani o biliyor geldi. Doğru diyor, gaz, gaz keseceksin. O da güzel. Aa be, siz dört serebiliyorsunuz. Peki size tamam. bir soru, adamın ben Dorset'in tekerimindeyken sinyalini nasıl göreceğim? Yok göremezsin. Ön çekerlersin sizin üstündekini görmüyor mu? Görüyorsun ondan. Ama o an onu yok göremem ki ben. Hayır Görün. ben, hayır ben senin, ben, eee ben senin, ben Dorset'in deyken sen benim üstüme nasıl sen kırabiliyorsun? Aynada şimdi uzak görünüyorsun ben yani senin Dorset'in olup olmadığını görmüyorum. Şahin sana söylüyor. Ben adamın doğ sesindeyim. E sen diyorsun ya gaz keseceğim. Ben o demin doğ sesinde giderken bu adam benim üstüme kırdığı zaman ne yapacağım? E tabii gaz yani yani gazı ben kesip yani direkt ne yapacağım? Yani panik falan yapacağım. Doğru. Ama onun yaptığı doğru mu peki? Falan bir drop girdi bana şu an. Ne güzel sıkın öldüm. Ne şu an bayım. Öne geç takla sen olt hemen. Drop. Eee şey ben sabitledim ben bu arada. Tamam abi. Oyunda yaptığı doğru değil, sağa dönecekse bunun başından yani ayarlaması lazımdı diyor. Evet. Ne oldu lan? Valla sesi ta buraya geldi artık o nasıl bir çarpma hesa. Valla birileri uçtu gitti ama. trafik dönümünde iki tırp mesaf vardı önüme birden geldi. ben. Hayır ben, ben ben olayla alakam yok Bana bana iyi oldu ve onu anlamadım Oda koptu Yok abi drop değil öndeki tırdan mı kalktık bir şey oldu bir Ne oldu ne oldu? Ne oldu ve dorsen mi koptu? Dorsesi kopmuş. işte Dorses nasıl kopuyor ya? Abi dorsen koptum Hiçbir zaman bu oyunda bu kadar uğraştım Dorsen'i koparamadım nasıl kopardın? Her şey %100 oldu asla şuraya bak Bekleyelim mi? Abi bak ben, ben. aynı anda bak konuştuk yalnız bak farkında mısın? Evet sağa çektik baba. İndir baba, indir hemen kapattım ben. Kontağı açtım klima çalışsın. Hakan abi sana soru Hakan abi sana bir soru Pardon Susuz Deniz nerede olur la oğlum nereden Bu soruları ya? Ankara'da der. ya an Evet aynen Ankara'da canım benim MTA'ya oynar ee, ha, yani yok Ahmet ya dediğim gibi A, GTA 5 dersen oynarız ondan sonra metro var mesela hikayeli oyun metro da şey var. var bir işim var birşi verdiği cevap ne biliyor musunuz? Ha. hayır işte haritada olur diyor Allah susuz Denizler birşey de de ya gerçekten çok yani çok iğrenç ya. Tövbe bismillah. Abi şunu şu... buna bir kodlayarak Volvo motor lazım. Şuna şu... Yani şu sinyal sesi bile çok rahatlatıcı değil mi ya? Aynen sesi çok tok. Terapi abi terapi Psikolog ona bence o kadar para yatırmaya gerek yok. Diyorsun kesinlikle Yani ortada başka abi zaten. <gülüyor> Ekmen yetkime kısmet abi. Perego da yaparız abi yarın. Güle güle canım benim. Sen maçında mutlu ol. Niye? Abi onlar niye hep sürekli gidip gidip geliyor sorma sayıp? Ben o yol çekmem mesak alırım yani. Bir ay... O yani o bir ayda kaç kere gidip geldiler? Bunun içine ya, şey geliyor gördün mü? Ede bak bir yerlerden yenge izlerse valla bak idam falan diye müsağlamış <gülüyor> olursun söyleyin <gülüyor> abi <gülüyor> Abi siz ilerleyin arkamızda kalmışsınız Heee Aynen yani. Tamam o zaman Bizi önünü satmış duruyor. ben sana. Hadi Hadi Volkan'cım hadi canım benim hadi babam İyi de nasıl oldu o siz efiyeli mi attınız lan Yedi attınız da? Aynen aynen. Yukarı aldığımız yer peki ne de buraya önümüz atmış. Biz yatıyoruz biraz Hı. Hmm. Abi vallahi klima da koymuştu oraya, serin serin. Abi 90'a attım ben ama. Söyledim, yavaş ya. Bakalım sana. Bundaki selektör senin içine geliyor mu? Tabii. Allah Allah. Hadi benim de direksiyon alacağım. Al kardeşim. Şimdiden hayırlı uğurlu olur inşallah. Logitech önerir misin? Yani evet, Logitech G27'yi öneririm. Gayet güzel bir direksiyon. G29, 1000 920 alabilirsin. 920 benim daha çok hoşuma gidiyor. Fade olduğu için. Tratmaster, yani birazcık daha üst seviye bir direksiyon. Sadece ETS için alınır mı? Sadece ETS için bence alınmaz. Ben heves ettim, aldım. Ama ben başka oyunlarda oynuyorum yani. F1 Afet olsa Horsa falan. Ama sadece ETS Logitech g 29, -29 işini görebilirsin efendim. Yok daha onu almadım ben ya. Bir de onunla başıma takmayayım e, yapay zeka evet. yapay zeka bu arkadaşlar takılıyor diye. abi sen neredesin vay sana demiyorum ya. ben abi. gidiyorum 90 ile gidiyorum önümde ahandayım pardon ha, göremiyorum da şeyden bir bakayım ha, tamam, yani. ha. tamam tamam şimdi, tamam, şimdi 920 alacaksın İkinci el alacaksın? O zaman şöyle bir, bir öneri bulmayayım. Bulunduğu şehirden alırsan daha iyi de muayyer olsun yani gidip direksiyonu test edebilme şansın olsun var. Bozuk bir direksiyon alırsın, dişli sıkırık olur şey olur ondan sonra son sahibi olursun. Çünkü adam sen direksiyonu gönderir, bozuk çıkar, ben, der ki bende bozuk değil. De. Neye durdun? Bundan sonra sana patlama ne ya? Olandırsın. İyi. Peki. Kaza <gülüyor> yapmasın ama? Seni şaka yapmasın çekmiyor Abi, hiç. 20 ton yük var arkanda ya. Yani. Abi çekmiyor. Nasıl çekmiyor? Daha bahma da 5.90 beygir gücü. Hiç adam motor var arkada nasıl çekmiyor? O bir tardı şimdi. Kodla takalım buna bir 752. Gerekiyor. Evet, ya avlanırsın evet. öyle güçlü bir motordan nasıl zevk alabilirsiniz ya? Ne evet çek var ya. Yani? Tamam. Şey bende hava sipsiyah Bende ben ben hava sipsiyah Bende hava sipsiyah 9 gösteriyor bende 9.22 Ben de 9.22 Hava sipsiyah Boş yapmamı Boş yapma <gülüyor> aleyküm selam hoş geldin Lan boş yapmak Abi <gülüyor> Hanginiz? Hayrettin abimi mi bağırma? Harbiden yani. Suçu ismi ne? Görkem? Ha bizim Görkem. Haa bizim şey, yanmıyor. Bu şey... Bu şey gibi oldu aynı. Yani Fatih Portakalın bir tane şey var ya. <gülüyor> Ahahahah. Aynen. Tamam. söylememem Ben de anladım seni. <gülüyor> terbiyesizlik yapma ya. terbiyesizlik yapma yapmadı. <gülüyor> ama yani adam da o kadar güzel okudu ki, sonradan da yani jeton düştü ama söylemiş ol, çok şey. kötü oldu ya Tuluç, Tuluç'un olumu, Tuluç'un, Tuluç'un yer var mı? abi her anda olabilir ya, hiç belli olmaz ki bu nasıl olmuş ya Yok, Görkem geleceğim dedi de. Hiç bir şey olsun abi. Anlayacağız, <gülüyor> gidiyorum baktım. <gülüyor> abi, çekin orayı. Bizim Görkem mi abi? Geliyorsa ha, gelsin. He, bizim Escort Tekin'de. Volkan... Yani. Volkan Topçu. Ama bir saniye, ben sana şeyi yazacağım. Çitleyin. Abi <gülüyor> durup drop, drop girip girip duruyor anlamadım bugün ya. <gülüyor> Gitti dümdüz daldı bariyere. Aynen. Abi, Abi 80 küsürdeyim. Ama siz söylemezseniz nereden bilebilirim ben pardon o süredir mi patladı diye. Yok adam bari şey yere de, vurdu. Yok öyle bir şey kimse yok. Nemedi yani şanslı. Yok dedik duymuyorsun. 60'ta gidiyorum de, abi. 60'la hadi. Laf etme lan. Aynalardan iyi gördüm abi. Oy ambiyans sabah ya gece ambiyansı daha bir farklı ya VTS'de. Bir, bir kabin ışığı var olaydı çok iyi olacak. ah mod kaldırsa neler var neler de mod desteklemiyor ah biri selektör mü yapıyor benim arkamdan bak kabin ışığı yaratıyor bana lan ne işte kabin ışığı dedin ya yok dedin ya adam arkadan hmm. sana kabin ışığı yapıyor ne güzel ya yani. Abi kedi geçti önümden. Allah kedi geçti. Görkem geldi mi? Yazdım sana Steam'den. Ha. Biliyorum ben aniden gördüm o mesafeyi zaten. Yani 70'ten bir anda 40'a düştüm sadece. Dip yapaydım gene yok duramazdım sana söyleyeyim. Allah Allah. Olduğum yerde bile drop giriyor. Ne oluyor bu oyuna ya? Allah oyun değil, sende bir sorundu var abi yani al ab şey, al çöp de. İnternetten, internetle mi alakalı? Umut kaçrak gidiyor Umut. 85. yok oldun gene Umut. Önde gittiğin kilometreyi söyleyeceğim kolay mı Umut? İnsanlar da ona göre hızını ayarlasın. Ne bileyim ama ani fren yapacağına kontrol ediyor bu. Ney? Nedir bu? Burada kaza olmuş dikkat edin. Kaza olmuş diyor. Bine ledci ekran kartı var. Oyunun hafamına bakıyorum. 1050T dediğine Grand Carpher'ın artık hiç bir hükmü yok söyledim sen. Artık 1050'ler yavaş yavaş gidiyesin. 1050'lerin yerini şu anda 1600T'ler, 1650'ler, 1600... ...1060'lar. 1650 160 bunlar yani almaya başladım. O da süperi. Yani... Muhtemelen internetle alakası olmam var benim bugün. Bağlantıya var. İşte 90'a çık 90'a. Gerçekten. Eğer arka tarafta kurdunsa... Eee durak o zamanı. Durmayın ya, ben görüyorum sizi. Ama önüme almışım, haberim yok ya Dört <gülüyor> Abi adamı önüme almışım çünkü bir araba, haberim yok diyorum ki Tırlı'ya gitmiyor Bakalım ya Valla tırı da arabayı da sürüp haberimi <gülüyor> Yani ihtiyarlık Abi geçtim hani ya. Orada bende ne oldu diyordum bende zaten bir baktım. Valla bak küçücük arabayı aldım şimdi öyle de ne? ulan diyorum niye yavaşladı diyorum ya. Gide <gülüyor> ki şey ya. Abi kör nokta işte bak kör nokta. Realde gerçekte de bu var oluyor yani Allah korusun. <gülüyor> hoş geldin Görkem abi. Hoş uy uy diyorum. çabuk mal olur. Hoş geldin, hoş geldin Görkem. Hoş geldin, hoş, hoş geldin. bu dıra kabin içi yaparsın mesela. Ben. mi? Osman Ulaşan hoş geldin. Kod çalışıyor zaten. yap bir kabin içi de bize gözümüz kodum açınız. Şeyden raylardan Aynen Osman. Bunun içi fena. Hiç çok yok, gibi. zaten bu ya gibi. Zaten bu kamyon neyse ETS'inki tarihinde bir dönüm noktası oldu size söyleyeyim yani. Aynen. Parkta yatan oraya taktığımız ışığı ETS'den sonra doğuyan e, topluluk yeniden ETS'ye başlayacak diye düşünüyorum. Evet. Ön taraf biraz başlasın baba. Ya ben krem için çok beğendim de göstergede batak göstergesi. Batak nerede? Kazdol'da bende bulamadım. Aa ben bunu bir yerde daha biliyorum. Bir yerde daha nerede biliyorum ben? Aa. şeyde falan gösteriyor hani total falan. Ee, yol bilgisayarında da aşağıda yazıyormuş 75 ama şey ya, Hayır, yukarıda da var ya işte. Ya o yukarıdaki yukarıda solda kim diyorsan abi? Umut, 50 ile git. 50 ile gidiyorum. O solda, sol yukarıdaki maviyi diyorsan o harareti abi. Bir dakika tamam. ben şöyle bir sağa çekmem lazım. Eee, Görkem'in sesi çok yüksek çıkıyor abi. Bu sağ, sağ altta yazmıyor, şeyde devrinin altında %80 diye. Görkem ben 3.80 dolu. Ve... Tamam, serdiği, tamam. tamam. <gülüyor> Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Bitmem Evet. Evet. olan parçalar Evet. Evet. Bir şeyler Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. geliyor DLC'e gelir. Aynı gelen. Paralı olur o Yok abi, tane gibi olacak işte. Hani tayyurdun ilk başta e, mikrografim ilk başta çıkmamıştı, biliyorsun. Sonradan gelmişti. Stania. Abi Böyle niye gitmiyorsun ya. ya? Araba mı? Aynen. Yani şey yeşilde gitmedi, kırmızı yandı. Yok. Vurmadım. O sinyaller benim ama. Öndeki araba sinyal yakmıyordu ki. Benim sinyalım yakmıyordu. Bir bakayım. şeyi anlamadım sıra şeyi takamıyoruz demir takamıyoruz öyle havalı. Evet. 600 6 kilometreyi de devirdik. Abi araba daha yeni çıktı ya Tüm parçası yok. Aynen. Evet arkadaşlar. Aynen. Ben yayını bitireceğim burada. çünkü çok uzun süre tutmasın. Bunu yarın YouTube kanalına yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Başka bir yayınla tekrar görüşürüz. Arkadaşa bay bay bye. Şimdi tekrar ediyoruz. Eyvallah. Evet. Ben bitirdim yayınımı. Okan abi sen yayındasın galiba şu anda. Ne yaptın lan? Nereye taktın arabayı? var orda ya yok mu yok? Kesirsin orda ya. Yani. Aslardan keser elimi tek. Neyse ben teslim ettim zaten git. oh bir şeyler ver para. Ahkan bu ne sekiz euro para verdin Ahkan ya az abi, abi ya 8000 mi? Aa. Sen o 8 bin euro hiç gerçek hayatte hiç gördün mü abi yani bir arada ne diyorsun? Yani abi, 8 yani bin değil. euro abi yaparız. 8 Değilmiş bin euro şu anda ya. yani ev alıyorsun sen. Abi yani ne yok bir, bir, yok bir, bir, bir şey? Bin euro, 80 bin lira 80 10. bin bin nerede var ya? İtalya. İtalya mı? Araba 8. bile kalmadı. Sek abi 8 bin euro demek bugün? 10 bin, 80 bin lira. 80.000 lira para yapar. Doğru. Bakayım ondan. Aynen aynen doğru. Yani ev alırsın. Niye yok alamıyorsun ki yani? En azından hani bir yüzde hani sırf 60'ını falan yani verirsin yani. Hakan abi parayı bulduk. Dorsi'yi aldık vardı Evet. Şey ben mi? Hayırlı olsun. So. Ne alıyorsun şimdi? Ben kaçacağım. Şöyle bir çıkış hakkında. Çünkü beni bekliyor ya başka bir sivapta. C3. Aynen bence de abi. Aa Türkiye maçı var.